Ben Mustafa Kemal Elimde tebeşir kocaman Mavi cek Ak kızların Taşnilerin gözleri kocaman Bir 10 Kasım gecesi Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza Ey Türk gençliği Ben Mustafa Kemal Dayanamadım haykırmaya Şimdi destan ellerimle yazıyorum Yeşiline suyun Kuşun Bir tek dağ gibiyim Elimle tebeşir